U16 gelişim liginde Ankara gücü Bolu Spor konuk ediyor ve Bolu Spor ataktaydı. Şimdi Arafat girdi araya. Pasını aktardı ama hatalı Egemen'in önünde kaldı. Egemen ise Muhammed Kürşat Gül pozisyonu kurtardı. Kürşat o pozisyon ardından takım arkadaşlarına kısarken şimdi Berk. Berk top hala kendisinde sıyrıldı rakibinden Berk üst üste çalılar bıraktı sol tarafa Kadir yaptı ortayı kafa vuruşu geldi Arafat'tan ve top üstten dışarıya çıktı Samet kullandı serbest vuruşu ve ardından onun da serbest vuruşta kullandığı top doğrudan dışarıya çıktı karşılıklı atak izledik şimdi ise ortalandan sağ tarafa Muhammed aktardı bu pası konuk molu sporda. Baran vuruşundaysa ardından mücadelede egemen top farklı dışarıya çıktı. Üst üste bolu spor etkili geldi bu ataklarla. Şimdi ise Ankara gücü atakta olacak. Hasan Ege. Hasan Ege bir bir sıyrıldı rakiplerinden Hasan Ege vuruşundaysa top az farklı dışarıya çıktı. Serbest vuruş kullanan Boluspor ve top direkten döndü. Dönen top 2 hamlede son anda Kürşat'ın önünde kaldı. Hasan Ege bıraktı Kadir atak yöne göre sol taraftan gelecek. Ankara Gücü Kadir yaptı ortaya. Hasan Ege attı. Top üstten dışarıda ve şimdi Hasan Seviç kullanıyor serbest vuruşu. Hasan topu ağlara gönderdi. Dakika 55. 1-0 öne geçti Ankara Gücü kendi evinde Boluspor karşısında. İşte o güzel vuruşun tekrarını izledik Hasan Seviç'ten. Şimdi bir kez daha Ankara Gücü hata olacak Hasan. Pasında belki vuruşundaysa top üstten dışarıda. Savunmadan çıkmaya çalışıyor Ankara Gücü derken o noktada rakibe çarpan top ve atak oldu. Boluspor için pozisyondaysa istediği gibi yararlanamadı bu ataktan sevgili izleyenler Boluspor. Bolu spor gelecek. Atak yönüne göre sevgili izleyenler sol taraftan Keremle Kerem yaptı ortayı Ardından top kalecide kaldı. Ve bir vuruş daha geldi. Ardından mücadelede sevgili izleyenler son düdükte geldi. Kazanan U16 Gelişim Liginde 1-0'lık skorla Bolu Spor karşısında Ankara Gücü oldu.